Uzun süreden sonra çöp atmaya çıkacağım. Uzun süreden sonra çöp atmaya çıkacağım. O kadar heyecanlıyım ki düz duvara çıkacağım. O kadar çok heyecanlıyım düz duvara çıkacağım. Berberler kapalı diye kafalar üç numara. Berberler kapalı diye kafalar üç numara. Memleketi asker olmuş dönmüş bir komandoya. Memleketi asker olmuş dönmüş bir koman. Oturma odamız İzmir, mutfağımız Ankara Oturma odamız İzmir, mutfağımız Ankara Yatak odası İstanbul, oldu ev hep harita Yatak odası İstanbul, oldu ev hep harita Salgın bitince parayı kıracak üç meslek var. Salgın bitince parayı kıracak şu üç meslek. Kadın doğum uzmanları yemese sakın kelek. Kadın doğum uzmanları yemese sakın kelek. Çocuk sokağa çıkmasın Yaşlı evinde kalsın Çocuk sokağa çıkmasın Yaşlı evinde kalsın Hapşırmaya başlayınca D vitamin alasın Hapşırmaya başlayınca D vitamin alasın Hapşırmaya başlayınca D alasın